Merhabalar. 16 Haziran gününden bahsedeceğim bugün sizlere. Arkada da güzel bir ses var. Bilmiyorum geliyor mu? E, camı açık tutuyorum. Hava çok sıcak olduğu için. E, sokakta güzel bir şarkı çalmaya başladı arkadaşlar. Demek ki güzel şeyler olacak. 16 Haziran tarihinde e, meydana gelecek olan Güneş-Satürn üçgeni ve aynı zamanda Güneş-Neptün karesinden bahsedeceğim. E, bunlar eş zamanlı şekilde meydana gelecekleri için aynı videoda ele almak istedim yani ikisi için ayrı ayrı video paylaşmak istemedim çünkü bir taraftan Güneş Satürn üçgen yaparken bir taraftan da Güneş nepline kare yapacak. Yani burada iyi ve kötünün, yin yan enerjisinin harman aslında hissediyor olacağız her ne kadar söyleyemesem de. Ve biliyorsunuz doluna etkisini geride bıraktık. Mars Chiron kavuşumunun halihazırda tesir altındayız. E, hal böyleyken gökyüzünde enerjiler e, dans ederken e, bakalım hangi dereceler, hangi burçlar, e, hangi etkiler aslında e, tetikleniyor olacak. 15 Haziran'da Mars-Jürion kavuşumu yaşadık biliyorsunuz. E, Koç burcunun e, 15 derecesinde yaşandı bu kavuşum. Bu konuya ilişkin ayrıca bir video paylaştım. Dinlemeyenler varsa mutlaka dinlesinler. E, buradan Bizim utanç duyduğumuz, sıkıldığımız, bunaldığımız, e, sorun ettiğimiz konularda iyileşmek adına, iyileşmek namına ne yapıyoruz yani? Nasıl bir adım atıyoruz? Nasıl harekete geçiyoruz? Bir çabamız var mı? Bir eforumuz var mı? Bu sorulara aslında yöneldiğimiz bir süreç deneyimledik. Şimdi ise e, akabinde devam eden süreçte 16 Haziran sabah saatlerinde Güneş ve Satürn arasında bir üçgen aç oluşacağını görüyoruz. Güneş, Satürn açıları aslında Bizim otorite konumundaki kişilerle kurmuş olduğumuz kontakları gösterir. Belki bu kişi birçoğunuz için baba figürü, patron figürü, devlet, resmi kurumlar, bizden bir şekilde bir yönüyle e, üst pozisyonda olan veyahut bir yönüyle saygı duyduğumuz bilge, belki yaşı asabiyle, belki konumu asabiyle e, hani otorite gördüğümüz figürlerle alakalıdır. Güneşin ikizler burcunun 25 derecesinde olduğunu Satürn'ün ise 25 derece kova burcunda olduğunu görüyoruz. Yani burada aslında aks olarak baktığımız zaman da fikirler, hayaller, düşünceler, eylemsel planlar, teklifler, anlaşmalar alanında aktif olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla aslında 16 Haziran tarihinde bizim Mars-Şiron kavuşumuyla beraber o uyandığımız farkındalık her neyse bunlar biraz daha somut düzlemde, realitede ortaya çıkmaya başlıyor gibi. Ve Güneş-Satürn etkileşimiyle beraber özellikle hava e, gruplarının ve ateş gruplarının 25 derece civarında gezegen dizilimleri bulunanların daha pozitif şekilde etkileneceği, daha destekleyici şekilde etkileneceği bir görünüm ortaya çıkıyor. Nedir Güneş-Satürn üçgeni? Odaklandığımız konuda sağlam bir temel atmak. E, bir konuda artık ilk adımı atmak. Ama bu konu öyle bir konu ki hem ciddi bir konu arkadaşlar hem resmi bir konu. Bizim nazarımızda tabii ki illa kurumsal bir konu olması gerekmiyor ama hem de uzun vadeli bir konu. Dolayısıyla uzun vadeli başlangıçlar yapmak için, belki bir resmi evrak imzalamak için, belki bir konuda niyet tohumlarını atmak için, belki bir otoriteden onay bekliyoruz, izin bekliyoruz, belki bir kurumdan yazı bekliyoruz. Örneğin, belki bir karar aldık patronumuzun geri dönmesini bekliyoruz, anne babamızın geri dönmesini bekliyoruz. Onların ağzından çıkacak, iki dudağın arasından çıkacak bir söze ihtiyacımız var belki. Bunlarla alakalı destekleyici faktörler var. Güneş aynı zamanda bizim egomuzu, kimliğimizi, benlik duygumuzu sembolize eder. Kendimizle alakalı bu Mars-Chiron kavuşumuyla beraber ve Dolunay enerjisiyle beraber o açığa çıkan durum, o utandığımız, saklamak istediğimiz, kapatmak istediğimiz konu, her neyse bununla ilgili de aslında artık sağlam, kalıcı ve keskin bir çözüm yolu bulma arayışı içerisindeyiz arkadaşlar. Bu vesileyle belki de bir takım destekler alabiliriz yakın çevremizden. Özellikle arkadaş çevremizden, çok yakın gördüğümüz, kardeş gibi gördüğümüz kişilerden veyahut komşularımızdan, kardeşlerimizden de olabilir. Ama bir şekilde bizimle yoldaşlık yapan kişilerden de destek göreceğimiz, onların da teşviki ve motivasyonuyla beraber aksiyona geçmeye başlayacağımız bir gündem aktifi oluyor esasında oldukça güzel bir etkileşim, oldukça keyifli bir etkileşim. Özellikle artık hani adımlarımı hani böyle yere sağlam basmak istiyorum. Yani özellikle bu Neptün Yarınlı Dolunay'dan sonra biraz kafamız karışık hale gelmeye başladı. Savruluyoruz sanki rüzgarda savrulan yaprak gibi bir şekilde hayatın akışı içerisinde ilerliyoruz ama nereye doğru ilerliyoruz? Gidişat nereye? Hayallerimiz, hedeflerimiz vardı. Bununla alakalı ne yaptık? Elde var sıfır. Günün sonunda kendi kendimize bir muhasebe yaptığımızda sanki hayal kırıklığı ve motivasyon düşüklüğü gerçeğiyle karşı karşıya kalmışız gibi bir durum var. Dolayısıyla Güneş-Satürn etkileşiminin özellikle tabii ki her birimizi aynı oranda etkilemeyecektir arkadaşlar. Bireysel danışmanlıklar bu yüzden var. Bu yüzden ben özellikle her videomda dereceleri ve burçları paylaşmaya çalışıyorum. Elbette ki enerji olarak, kolektif enerji olarak bir durum var ortada ancak bundan her birimizin her gün meydana gelen etkileşimlerden aynı oranda etkilenmesi mümkün değildir. Özellikle belirtmiş olduğum gibi Kizler Burcu'nun ve Kova Burcu'nun 25 derece civarında kişisel gezegenleri olanlar ki bu kişisel gezegenlere göre de aktivasyon farklılık gösterecektir. Bu destekleyici görünümden nasibini olacaklar. Tabi bu kadar güzel etmenler olurken bir taraftan da ee, aynı derecelerin tetiklendiği başka bir etmen meydana geliyor. 16 Haziran tarihinde aynı gün içerisinde iki farklı e, enerjiyle muhatabız. 16:40 civarında akşam saatlerine doğru Güneş ve Neptün arasında bu defa bir kara görünüm var. Ve tabi Güneş hali hazırda derecesini değiştiremedi 25 derece ikizler burcundayken Neptün de 25 derece balık burcunda. Ve döndük mü Dolunay enerjisine tekrar? Çünkü biliyorsunuz ki Dolunay'da yar burcunun 23 derecesinde meydana gelmişti. Dolunay'ı bize hatırlatacak bir etmen karşımıza çıkıyor bu süreçte de. Nedir? Evet sağlam bir adım attık. Sağlam kararlar alıyoruz. Arkadaşlarımızdan destek aldık. Hayallerimiz var, hedeflerimiz var, ideallerimiz var. Bir rota için artık ilk adım atıyoruz ama... Yine kafamız karışık. İşte kafamızı karıştıran, bulandıran bir konu var arkadaşlar. Burada özellikle şunu belirtebilirim. Dolunay ile beraber o bizim savrulduğumuz, yön duygusunu kaybettiğimiz konu her neyse aslında bize bir mesaj vermeye çalışıyor. Şunu anlatmaya çalışıyor. Belki birden fazla seçeneğimiz var ve seçenekler arasında bocalıyoruz. Belki farklı versiyonlarımıza evrilmeye çalışırken aslında ne istediğimizi kalben bilmiyoruz. Belki de çabalamaktan, mücadele etmekten korkuyoruz ki Marşıran kavuşumu bu durumu daha çok tetiklemiş olabilir. Bu vesileyle özellikle bilinçaltımıza bir e, ışık tutmamız gerekiyor arkadaşlar. Bir projektör tutmamız gerekiyor ki e, burada bizi sürekli aynı döngüye aynı kısır döngüye sokan konu ne? Neden korkuyoruz? E, neden kafamız karışık? Ee, bağımlılıklarımız ne? Saplantılarımız ne? Yoksun kalmaktan korktuğumuz şey ne? Aslında bağımlılık derken tabii ki e, kötü alışkanlıklar babında, sigara, alkol, yeme içme bağımlılığının dışında bir takım alışkanlıklar da bağımlılık haline gelmiş olabilir arkadaşlar. Biliyorsunuz alışkanlıklar uzun süre e, meydana getirmiş olduğumuz davranışların bir yansımasıdır. Belki hayallerimizin peşinden gitmek için yeterli cesarete sahip değiliz. Korkuyoruz, belki tembeliz, belki başka handikaplarımız var. Ama bunları iyileştirmek, şifalandırmak için sezgisel bir takım mesajlar da alıyoruz. Özellikle rüyalarımız ve almış olduğumuz sezgisel mesajların sanki bize yanlış bir yola girmiş hissiyatı yaratabilme potansiyeli de olacak gibi. Dolayısıyla burada bu kararlar alırken Bizler bu adımları atarken kafamızı karıştırmaya çalışan kişiler olabilir arkadaşlar. Bizi hayalimizden, hedefimizden caydırmaya çalışan kişiler olabilir. Veyahut tabii ki suçu sürekli başkalarına atmamak lazım. Bu kişi bizzat biz olabiliriz. Burada belki de bu adımı atarken bu adımın ne kadar ciddi ve kalıcı olduğundan bahsetmiştim. Ee, bu ciddiyetin, bu kalıcılığın aslında e, ağırlığı altında eziliyor ve hani bunun sonuna kadar götürebilme potansiyelimiz olup olmadığından şüphe ediyor olabiliriz. İşte burada da kendi gerçekliğimizle yüzleşiyoruz. Dolayısıyla yanılsamalara kapılmak, aldanmalara ve hayal dünyasına kapılmak yerine artık biraz daha gerçekten ne istiyoruz, ne bekliyoruz hayattan ve nasıl ilerleyiş sağlamalıyız. Bize destek sunulmadığından şikayet ediyorsak destek sunulduğu zaman nasıl ilerleyiş gösteriyoruz. Bunlarla da yüzleşmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet biraz sohbet e, havasında ilerledim. E, çünkü kendime de pay biçerek e, kendimi de eleştirerek e, bu videoyu çekmek istedim. Umarım faydalı oldu. Vakit ayırdığınız için, değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Abone olursanız, yorum yaparsanız, beğenirseniz çok mutlu olurum tabii ki. Ve e, danışmanlık iletişim için Instagram opikus hesabından, opikusastroloji opikus hesabından bana ulaşabilirsiniz veyahut gmail.com adresinden de bana ulaşabilirsiniz. Sevgilerimi gönderiyorum. Umarım e, ne istediğimize ve bu isteğimizin peşinden koşacak cesarete en kısa sürede sahip oluruz. Hoşçakalın.